pekala şimdi 15 yaşında bir genç kız olacak baş karakterimiz ve onu oynatmak için bir oyuncuya ihtiyacımız var fikir önerilerinizi alayım. bence başta olda yine aynı şekilde bir 15 yaşında kızı oynatalım ne de olsa kızımızın genç görünmesi gerek gerçekten mi? ciddi cevaplar varmasak mi biraz? he? bence onun yerine 18 yaşında bir kızı oynatsak daha iyi olur çünkü hem genç görünür ve biraz daha büyük olduğu için Oyunculuk becerileri daha iyi olabilir. Bence 18 yaşında bir kız model daha iyi olur. Pekala başka fikri olan var mı? Can Yaman. Ne? 15 yaşında bir kız olarak Can Yaman'ı oynatacağız. Tamam.